O ne la? Oğlum. Ulan bok göndermiş adam. Dört kilo sıçtı sandım ya. <gülüyor> Bu kadar yapmış olamaz. Oğlum çok korktum. <gülüyor> bak Yandım oğlum mı? şöyle. bildiğim bir hafta biriktirip sıçtım içine ya. Bu arada Fulya, Black Rose ve sen. Bana bok çok güzel benim. bir kahve makinesi almışlar. Fulya'ya bak ya. ya. Teşekkür etmedim. Hayvanlık yaptı hala. Ama onu toparlayacağım. <gülüyor>